Tekrar hoş geldiniz. Umarım rotasyoneli biraz anlamışsınızdır. Şimdi rotasyoneli hesaplayalım. Sınavları geçmek için bu gibi şeyleri hesaplamanız gerekebilir. Ama işin doğasını anlamak daha önemlidir. Çünkü anladıktan sonra hesaplamak daha eğlenceli ve o zaman unutmazsınız da. Fiyakalı bir vektör alanının rotasyonelini bulacağız. Görsellemesi biraz zor ama matematiksel olarak işlemlerini yapabileceğimiz basit bir örnek bence. Diyelim ki, x yönünde alanın uzunluğu x kare y sinüs z, artı y yönünde x y kare z, artı z yönünde kosinüs x, kosinüs y. Bu vektör alanının neye benzeyeceği hakkında hiçbir fikrim yok. Belki ne kadar garip göründüğünü görmek için sonra grafiğini çizebiliriz. Rotasyoneli del işlemcisiyle vektör alanının vektör çarpımı olarak ifade etmiştik. Bu notasyonu kullanırken vektörü x, y ve z de ayırıp oluşan matrisin determinantını alabiliriz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Vektör alanı ile del işlemcisinin vektör çarpımını nasıl alırız? Herhangi iki tane üç boyutlu vektörün vektör çarpımını alıyormuş gibi tepeye i, j, k yazıyoruz ve sonra İlk vektörü alıyoruz. Ama bu aslında vektör işlemcisi, del işlemcisi. Bu del işlemcisinin bileşenleri neler? x'e göre kısmi türev, y'ye göre kısmi türev, z'ye göre kısmi türev, öyle değil mi? Bu del işlemcisini tekrar yazayım. Del işlemcisine x'e göre kısmi çarpı i artı y'ye göre kısmi çarpı j artı z'ye göre kısmi çarpı k olarak düşünebilirsiniz. Dolayısıyla, bileşenleri x'e, y'ye ve z'ye göre kısmi türevler. Ve bu işlemciyle vektör alanının vektör çarpımını alabiliriz. O zaman bu vektör alanının bileşenleri nelerdir? Yerim pek kalmadı ama x kare y sinüs z. Burası x y kare z ve üçüncü sütun z bileşeni. Kosinüs x çarpı kosinüs y. Yalnızca x, y ve z bileşenleri. Şimdi determinantı almaya hazırız. Biraz karmaşık olacak gibi görünse de. i birim vektörü çarpı, kare alt matrisin determinantı. Bunun satır ve sütununu kapatıp şu ifadenin determinantını alıyoruz. Dolayısıyla bu çarpı bu olacak. Ama bu kısmi türev. Y ye göre kısmi türev alma işlemcisini bu ifadeyle çarparsak, aslında bu ifadenin y'ye göre kısmi türevini almış oluruz. Buna göre, kosinüs x, kosinüs y'nin y'ye göre kısmi türevi eksi, x y karenin z'nin z'ye göre türevi. Ve şimdi j bileşenindeyiz, artı j. Şimdi j yönünde rotasyonelimiz nedir? J sütundaki satırı kapatalım buna göre, bunun x'e göre kısmi türevi. Tahmin ettiğimden biraz daha karışık olacak galiba. Kosinüs x, kosinüs y bu sütunları kapatalım. x kare y, sinüs z'nin z'ye göre kısmi türevi. Ve en sonunda da k bileşenimiz. Düzeltiyorum, Determinantı aldığımızda dema tahtası gibi, buraya artı şuraya eksi buraya artı. Dolayısıyla bu artı i bu, eksi j. Bu hatayı yapmayın evet, eksi j olacak. Determinantı alırken kullandığımız algoritma böyle. En son olarak, k çarpı kare alt matrisin determinantına ekliyoruz. Yani, x y kare z'nin x'e göre kısmi türevi, eksi x kare y sinüs z'nin y'ye göre kısmi türevi. Umarım burada ne yaptığımı ve bunu nasıl elde ettiğimi anladınız. Evet, şurayı silelim de yazacak yerimiz olsun. Şimdi kısmi türevleri alıp sadeleştirelim. Bunun y'ye göre kısmi türevi nedir? x sabit olduğu için, i'yi dışarı alalım. i çarpı bunun y'ye göre türevi. Kosinüs x sabit. O zaman bunun y'ye göre kısmi türevi nedir? Eksi sinüs y. Sinüs y'yi yazıp eksiyi dışarı alalım. Çarpacağımız terimler bunlar. Ha, bu arada şurayı unutmuşum, baştan başlayayım. Şu ifadeyi alıp i ile çarpayım. Bunun y'ye göre kısmi türevi eksi sinüs y çarpı kosinüs x. Şimdi eksi bunun z'ye göre kısmi türevi. Bunun z'ye göre kısmi türevinde x'ye kare sabit, öyle değil mi? Dolayısıyla, bunun z'ye göre kısmi türevi, sadece xy kare. Yani, eksi x'ye kare, sonra bunun tamamı. Bu, i yönündeki uzunluk ve eksi, çünkü j yönünde eksi. Bunun x'e göre kısmisi nedir? Kosinüs x'in x'e göre kısmi türevi, eksi sinüs x. Kosinüs y sabit, aynen tutuyoruz. Eksi, bunun z'ye göre kısmisi. Sinüs z'nin z'ye göre türevi kosinüs z. Bu sabit, dolayısıyla eksi x kare y kosinüs z. Bu da j yönündeki uzunluğumuz. Evet, neredeyse bitti. Ve sonunda bunun x'e göre kısmisi nedir? Bunlar sabit ve sadece y var. Yani y'ye göre kısmı x kare sinüs z. Bu da k yönündeki uzunluk. Bitirdik sayılır bitirdik sayılır. Biraz sadeleştirebiliriz değil mi? Buraya eksi 1 ile çarparız ve şurası artı artı artı olur. İşte böyle ve bu, v ve vektör alanının x, y, z noktasındaki rotasyoneli. İşte böyle hesaplıyoruz. Del işlemcisiyle vektör alanının vektör çarpımını alıyoruz ve baya karışık bir ifade elde ediyoruz. Gerçi bu normalden daha karışık bir soruydu. Bir sonraki videoda hesaplamaktan ziyade biraz daha anlamak üzerinde duracağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.